Soru şu, 3 tane pompanın oldu bir tankımız var. Tanklar Tankımız manuel olarak boşaltılıyor. Aşağıda ilk ayar yansı göre manuel olarak manuel olarak açılıyor ve tank boşalıyor. Tank içerisindeki sıvının hareketi aşağı seviyede S1 yukarı seviyede S2 ile sınırlı. Öncelikle kazan boşsa yani sıvı S2'nin alt, S2 altına düşmüşse ilk önce P1 pompam devreye giriyor. Peynir pompa tankı doldurmak için çalışıyor. Bu araba 10 dakikalık bir zaman sayımız var. Eğer 10 dakika içerisinde kazan veya tankımız dolmamışsa yani eski seviyesini görmemişse sepsör p yine 20 dakikaya geldiğimizde 20 dakika içerisinde hala dolmamışsa tankımız veya kazanımız yani eski seviyesini 20 dakika içerisinde hala görmemişse bu sefer Jesus pompası devreye giriyor ve üç gülükte çalışıyor. Tamam. Soru mu? Önce başlayalım. Hani her zaman dediğim bir şey vardı. Start dan başlangıç dan sonuna kadar devrede kalan bir, kalan bir eleman var mı? Evet, devrede kalan bir eleman var diye bir pompası başlangıçtan sona kadar devrede kalıyor. O zaman devreye ekstra bir merkelle Merkel enerji kalıcı genel sağlamama gerek yok. Önce bir ne şartı isteyelim? Çalış bir mütonum olsa. Kalın bir müton olduğunu düşünelim bunu. Ben bunu çalış dedim sisteme. Eğer sıvı eskili değilse yani sıvı S1'e basmıyorsa ki doğal olarak sıvı S2'ye de basmıyacaktır P1 pompa motorunu çalıştırsın P1 pompa motoru şey, doldurmaya başladı mı? Tampı. Tampı P1 komplo doldururken S1 sıvı seviyesini gördü mü? Gördü. S1 sıvı seviyesini gördüğü zaman buradaki koptan açılacak mıdır? Açtığı zaman pompa durucu yapmadık. Ama bunu istemiyorum. Pompanın veya sıvının üst seviyeye gelene kadar çalışmasını sürdürmesini istiyorum. O zaman aşağıdaki sıvıyı görüp bu sensörleri ışık aldığını bunu şunları ışık ama p diyelim. gelip p e Yani çalıştırıldığı elemanla mühürledim. Ne oldu? Çalışamazsın. Aşağı seviyede sıvı Kapalı üst seviyede zaten su yok aşağıda yoksa kapalı ve P1 çalışmaya başladı. P1 de sıvıyı doldurmaya başladı tanka. İlk önce eski sıvıyı gördü. Açtı açtı ama aşağıdaki P1'in kapa e düzenleyici kontrol üzerinden çalışmasını sürdürüyor. Tank sıvı eski seviyesine geldi. Sıvı eski seviyesine geldiği zaman ne oldu? Buradaki eski kontağı açtı kontağı açınca P2'ye doğru ışık aldı. açıldı. Ee, ve B1'im durdu. Tamam mı? Kazan boşanmaya başladığı zaman önce hangi sensör eski geldi? Normal e, haline eşit eski, eski normal hale geldi, boyu kapadı. Ama şu anda S1 üzerinde sıvı var. S1 üzerinde sıvı olduğu için burası açık. Öyle değil mi? Düştü, düştü, düştü sıvı. En son S1 kapandı. s kapandı iki kapalı kontak üzerinden iki kapalı e, sensör veya limitsiz üzerinden yine doğruya başladı. Tamam. Şimdi burada bir zaman sahne işlemimiz vardı. Bu neyle başlıyordu? T1 pompa motorunda başlıyordu. Gelsin T37 ton zaman bölgesine gide alsın. Süre neydi? 10 dakika. Bunun zaman saati ne? De Saniye mi? Yani ben bunu 10 yazdım, bu hastarın için bir saniyen evet. Ben dakikeyi ne çevirmem lazım? Saniye Saniyeyi çevirmem lazım. 10 dakika gözüyorum buraya. Eşittir 1 dakika kaç saniye? 600 saniye. saniye. Ne 600 saniye. Burunun şartları 10'u. Yani ben burada önce t 10 e, dakika diyelim. 6 bin 20 dakikadan ne oldu. Doğal olarak bunun dediğin 2 misli. P 20 dakika 12. 12. 1. Tamam mı? P saymaya başladı mı? Saymaya başladı. Diyor ki, T 37 eğer 6 binden büyük olacak olursa P 12 komponun durumu çalıştırsın. Öyle değil mi? Eğer T31 Büyük İktici 12.000'den Gelsin T3'ü çalıştırsın. Gelsin 3ü çalıştırsın. Tamam mı? Şimdi, bunlar devreye giriyor mu? Girmiyor Bakalım, sıvı 10 dakikada dönünce doluyor. Sıvı 10 dakikada önce doluyorsa eğer, 10 dakikada dönünce evi burada kontağı atacağı için zaman üyesi ne bir Sıfır diyecektir. Sıfır olduğu için de, bu iki şart sağlanmadığından doğal olarak girmeyecektir. 10. dakikayı geçtik, kazandı oldu diyelim. 10. dakikaya geldik, 10. dakikaya geçtik, bu kontağı düzen dakikaya, devreye girecek. Dolduğu zaman zaten buradaki P1 devreye çıkıp zaman üstününün ekonuduğu anı çıkıp aşağıdaki T'nin karşılaştırma şart sağlamadığı için de P2 de duracaktır. Üç kompanı devreye girdiğini düşünürseniz yine seviyeye bağlı olarak P1 devreden çıkacak zaman üstü devreden çıkacak ve diğer iki zaman şartı sağlamadığı için şunların zamanı neye düşecek? P'ler 0'ya düşecek. 0-6000'den büyük müdür? Değil. Şart sağlanmadı. Geçiş yok. 0-12000'den büyük müdür? Değil. Şart sağlanmadığı için perişir duracak. Sorumuz buyurun. Var mı sorusu olan bunda yine? Tamam.